Yaklaşık 10 yıldan beri hayatımızda önemli bir yenilik var. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte 3D printerlar yani 3D yazıcılar hem üretim tarafında şirketlerin hem de son kullanıcılar tarafında kullanıcıların evlerinde yer almaya başladı. Peki bu 3D Printer'lar 10 yılda hangi noktadan nereye geldi? Biz de bu sorunun peşine düştük. Bakalım teknolojik olarak 3D Printer'lar bir evrim geçirdi mi? Buna bakacağız. Şu anda Türkiye'de 3D Printer üreten ve 3D Printer'ların geliştiren önemli bir şirketin ofisine geldik. Bakalım bu yolculukta neler var? Şimdi şirketin kurucusunun yanına gidiyoruz ve kendisinden bu yolculuğu dinleyeceğiz. Hemen kendisine gidelim. Şimdi yanımızda ZAX kurucusu Baki var. Merhaba Baki. Merhabalar, hoş geldiniz. Baki, yakından takip ediyorum. Gerçekten harika işler yapıyorsunuz. Ve biraz önce de ona söylediğim gibi gerçekten 10 yıllık bir burada yolculuktan bahsediyoruz. Ve yazıcılar da, 3D printerlar da gerçekten kendisine her geçen gün yeniliyor, geliştiriyor. Siz neler yapıyorsunuz acaba? Bizim teknolojimiz başladığımızdan bu yana geldiğimiz noktaya baktığımızda çok ciddi anlamda kendimizi geliştirdik. Bu noktada da yerli ve milli bir firma olarak da gurur duyuyoruz. Biz 2015 yılında başlamıştık hikayemizi. Aslında 2013 yılında evde bir arge serüveniyle başlayıp 2015 yılında şirketleşerek bugüne kadar şirketimizi getirdik. Belki biraz önce de söyledim, şimdi 3D bir 10 yıllık geçmişi var. Benim de elime işte 2013 yıllarda ulaşmaya başlamıştı. Acaba bu süreç içinde 3D yazıcılar nasıl gelişti, neler eklendi, siz neler yapıyorsunuz, ne gibi özellikler var? Harika. Aslında 3D printer'ın teknolojisi bir 20-30 yıl öncesine dayanıyor. Bu patentli bir teknoloji değil ve birkaç farklı üretim teknolojileri vardı. Hı -hı. Patent bittikten sonra son kullanıcı tarafında ve özellikle open source community'de yani açık kaynaklı geliştiriciler çok ciddi anlamda bu sektöre doğru evrildiler. Çünkü üretimin gelecekte alacağı şekil, fabrikaların gelecekte alacağı şeklin biz üç boyutlu yazılardan geçeceğine Hı -hı. De inanıyorduk. İlk başladığımızda öncelikle bir çok basit ve az sayıda plastik malzeme vardı. PLA, ABS gibi iki çeşit plastik kullanılıyor. Evet. Yavaş yavaş öncelikle polimer teknolojisi çok gelişti. Şu anda son ürüne gidebilecek karbon fiber, ASA, PC, ABS gibi endüstriyel anlamda kullanılabilecek Malzemeleri artık cihazlar basabiliyorlar. Bununla birlikte de ikinci en önemli problemlerden birisi de ilk başta 3 boyutlu cihazlar çok yavaş basıyorlardı. İşte 20 mm bölü saniye gibi, 30 mm bölü saniye gibi küçük hızlarla hareket ediyorlardı. Çünkü yazılım ve donanım yeni yeni birbiriyle uyuşmaya başlamıştı. Şu anda geldiğimiz nokta özellikle Zaxen'in gelmiş olduğu nokta kafadaki vibrasyon engelleyici sensörleri sayesinde de kullandığımız yazılım ve AI algoritmalarıyla artık yazıcı çok ciddi anlamda yüksek hızlara çıkmaya başlıyor. Mesela ne kadar hızlandı? 100-150 mm bölü saniyelere kadar çıkabiliyoruz şu anda. Bu da normal baskının yaklaşık 3-4 katı kadar daha hızlı sürelere geliyor. Kendini daha fazla ne üretebilirim ve ne Hı -hı. kadar hızlı bununla de onu öğrenmeye başladım. Malzemeden bahsettin. Şimdi belki bilmeyenler vardır. Normal kağıda baskı yapan yazıcılar nasılsa onların kartuşları veya tonerleri varsa bunların da bir makara gibi olan aslında malzemeleri var. Evet. Ve bu malzemelerin de farklı farklı türleri var. Hı -hı. Biraz önce işte PLA'dan bahsettin. ABS'ten bahsettin, ABS'den değil mi? Yanlış evet, söylemiyorum. ABS. Şu anda malzeme çeşitliliği çok ciddi anlamda artmış Aha. durumda. ABS'nin elektriği iletmeyen yani elektronik prototiplemede kullanılabilecek bir versiyonu var. ESD, ABS diye. Ee, yanmayan e, ABS'ler var. Yani alev almayan malzemeler var. Bu Hı -hı. alev almayan malzemeleri daha farklı e, uygulamalarda kullanabiliyorsunuz. Karbon fiber katkılı malzemeler var. Bu malzemenin dayanımını arttırıyor ve Aynen. esnekliğini arttırıyor. Bunu direkt çalışan e, fiziksel parçalar üzerinde kullanabiliyorsunuz. PLA gibi okullarda, eğitim sektöründe kullanabileceğiniz çok, çok basit malzemelerin yanı sıra artık PLA'nın daha hafif malzemeleri de çıkmaya başladı. Uh -huh, Model uh -huh. uçaklar, küçük parçalar onlardan basitabiliyor. Hem çevreci hem de çok daha hafif malzeme de olabiliyor. Dolayısıyla prototipinizi direkt kullanabiliyorsunuz. Onun işte flexible malzemeler çok gelişti, katkılı flexible malzemeler çıktı. Bunlar da yine işte karbon fiber katkılı, cemeliyaf katkılı flexible malzemeler var. Bunlar da otomatik endüstrisinde çok fazla kullanılıyor. Tekerleklerin, motoratiklerin, evet, evet, bazı evet. dişlerin açıkçası malzeme derya deniz. Evet, cihazlarda bunlara uyumlu. Çok teşekkürler bakip konuştuk konuk oldum. Hoşça Hoşçakal, ayağınıza sağlık, kaç çekin. Evet.